elektronik bilet kapsamındaki parklarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişimlerinin engellenmesine 5 Fraport Tav Antalya Spor Kulübü sporcusu Luz Souza da Silva'nın 21 Ocak 2023 tarihinde Ali Sami Yen Spor Kompleksinde oynanan Galatasaray AŞ Fraport Tav Antalya Spor Spor Toto Süper Lig müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35.4 Maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle iki resmi müsabakadan mende 17. 350 türk lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 6. Hangikli'de Ümraniye Spor Kulübünün 23 Ocak 2023 tarihinde oynanan Hangikledi Ümraniye Spor Fenerbahçe AŞ Spor Toto Süper Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56. 000 türk lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada hangi kedi Ümraniye Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53.3? Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kale arkası C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişimlerinin engellenmesine. Aynı müsabakada hangi kedi Ümraniye Spor Kulübü teknik sorumlusu Recep Uçar hakkında... Müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına. 7. Fenerbahçe Aşe. 23 Ocak 2023 tarihinde oynanan hangi kredi Ümraniyespor Fenerbahçe AŞ Spor Toto Süperlik müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle, ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 160 0 0 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53-3, maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir, sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişimlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada Fenerbahçe Ayşe idarecisi Erol Bilecik'in, müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38.2 maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000 Türk lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Fenerbahçe AŞ'nin kulüp idarecileri tarafından müsabaka sonrası basın mensuplarına yapılan ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38.3 maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000 lirasi para cezası ile cezalandırılmasına. 8. Adana Demirspor AŞ Min, 20 Ocak 2023 tarihinde oynanan Adana Demirspor AŞ Ağçe, Bitecen Giresun Spor Spor Total Süper Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 0 0 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 9. Bitecen Giresun Spor Kulübü antrenörü Sinan Közen'in 20 Ocak 2023 tarihinde oynanan Adana Demirspor AŞ Ağçe, Bitecen Sport Spor, Spor Total Süper Lig müsabakasında Müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26 000. Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına 10 Galatasaray AŞ başkanı Dursun Aydın Özbey'in kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Tdt'nin 36 bit ve maddesi uyarınca 50 gün hak mahrumiyeti ve 12000 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Galatasaray AŞ'nin kulüp başkanı tarafından kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36.1 D maddesi uyarınca 200.000 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 11 Eyüp Kulübü'nün 22 Ocak 2023 tarihinde oynanan Eyüp Spor Port Samsun Spor Sport Toto 1. Lik müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada dördüncü kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50 0 0 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına, PDT'nin 53-3 maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Batı Tribünü C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi, Suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişimlerinin engellenmesine. 12. Yılport Samsun Spor Kulübü'nün 22 Ocak 2023 tarihinde oynanan Eyüp Spor Yılport Samsun Sport Spor, Toto 1. Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.00 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 13. Çaykur Rizespor Spor AŞ. 23 Ocak 2023 tarihinde oynanan Çaykur rizespor AŞ, Altaş Denizli Spor Spor, Toto Birincilik müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 533 Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Tribün Maraton D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişimlerinin engellenmesine, 14 Bodrum Spor AŞ Min 22 Ocak 2023 tarihinde oynanan Bodrum Spor AŞ, Ankara Keçi Ören Gücü Spor, Toto 1. Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53. 3 Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton tribün e blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişimlerinin engellenmesine. Aynı müsabakada Bodrum Spor AŞ'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 15. Adanaspor AŞ sporcusu Yohan Cedric Benjamin Roche'nin 22 Ocak 2023 tarihinde oynanan Adana Spor AŞ, Yeni Malatyaspor Spor Toto Birincilik müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına, 16 Gençler Birliği Kulübü'nün 21 Ocak 2023 tarihinde oynanan Gençler Birliği Dorebolu Spor Spor Toto Birincilik müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53.3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kapalı sol tribün 100.000 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişimlerinin engellenmesine. 17. Dior Boluspor Spor Kulübü'nün 21 Ocak 2023 tarihinde oynanan Gençler Birliği Dior Spor Spor Toto Birincilik Müsabakası'nda, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada üçüncü kez gerçekleştirilmesinden dolayı 17.500. Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 18. Zonguldak Kömürspor Spor AŞ Min 22 Ocak 2023 tarihinde oynanan Zonguldak Kömürspor AŞ, 1461 Trabzon Pktlf 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında,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 ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada üçüncü kez gerçekleştirilmesinden dolayı 14.000. Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Bitejen Man Spor Kulübü'nün stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 38.000. Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Yemin Serik Belediye Spor Kulübü görevlisi Taşkın Darcan'ın 21 Ocak 2023 tarihinde oynanan Ankara Demirspor Sporsalık Belediye Spor TLF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve altı 0 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 21 Adıyaman Futbol Kulübü AŞ. 22 Ocak 2023 tarihinde oynanan Adıyaman Futbol Kulübü AŞ, Bitcoins Kırklarelispor TLF İkinci Lig Kırmızı Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.0.0 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Adıyaman Futbol Kulübü AŞ'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8 0 0 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Adıyaman Futbol Kulübü AŞ'nin ambulans, araç ve görevlilerinin zamanında stadyumda hazır bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 7-0-0 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 22- İskenderun Sporu AŞ. 22 Ocak 2023 tarihinde oynanan İskenderin Spor AŞ, Pazar Spor TLF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı bir resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve altı 0-0-0 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 23 Isparta 32 Spor Kulübü'nün 22 Ocak 2023 tarihinde oynanan Isparta 32 Spor Cesenler Erokspor TLF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 14.00 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 24 Bursa Spor Kulübü'nün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 Aynı müsabakada Bursa Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.00 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Bursa Spor Kulübü antrenörü Cemal Yıldızın müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.000 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 25. HES İlaç Afyon Spor Kulübü'nün 22 Ocak 2023 tarihinde oynanan Bursaspor-İlaç Afyonspor TLF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 7-0-0 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 26 Anagol 24 Erzincanspor Kulübünün 22 Ocak 2023 tarihinde stadında oynanan Anagol 24 Erzincan Spor Bayburt Özel İdare Spor T.L.F. ikincilik beyaz grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çekin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına. 27 Somaspor Kulübünün 22 Ocak Ocak 2023 tarihinde Soma Atatürk Stadı'nda oynanan Soma Spor TKTLF 2. Lik Beyaz Grup Müsabakasında ambulans araç ve görevlilerinin zamanında stadyumda hazır bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 0-0-0 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 28 Entegre Solar Elazığ Spor Kulübü'nün 22 Ocak 2023 tarihinde oynanan Entegre Solar Elazığ Spor Yomra Spor TLF 3. Lik 1. Grup Müsabakası'nda taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1500 Türk lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 29 Hazrettepe 1945 Spor Kulübünün 22 Ocak 2023 tarihinde oynanan Nedenespor Hazrettepe 1945 Spor Kulübü TLF üçüncü lig birinci grup misabakasında misafir takım temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına. Otuz Yeşilyurt'te ÇO Spor Kulübü sporcusu Ahmet Aktaş'ın 22 Ocak 2023 tarihinde oynanan Yeşilyurt'te ÇO Spor Turgutlu Spor TLF 3. Lig 2. Grup müsabakasında rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 resmi müsabakadan men ve 3 0, -0, -0 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 31 Alagöz Holding'ıdır FK'nin. 22 Ocak 2023 tarihinde oynanan Alagöz Holdinglü futbol kulübü Orduspor 1967 AŞTLF 3. Lig 2. Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çetin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu elemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8-0-0 Türk Lirası cezası ile cezalandırılmasına Aynı müsabakada Alagöz Holding Iğdır FK'nın taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 0-0-0 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 32 Ayvalık Gücü Belediyespor Kulübü'nün 22 Ocak 2023 tarihinde ay oynanan Ayvalık Gücü Belediyespor Manberçay Enesil Belediyespor TLF 3. Lig 2. Grup müsabakasında Stadyumda müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sisteminin çalışır durumda bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Ayvalık Gücü Belediye Spor Kulübü'nün statüye aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Ayvalık Gücü Belediye Spor Kulübü'nün stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasına da dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına. 33. Amberçay Enesil Belediyespor Kulübü Masırı Olkan İnan'ın 22 Ocak 2023 tarihinde ay oynanan Ayvalık Gücü Belediyespor Mamberçay Enesil Belediyespor TRT 3. Lig 2. Grup müsabakasında akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına. 34. Bayrampaşa Spor AŞ Nin 21 Ocak 2023 tarihinde oynanan Bayrampaşa Spor AŞ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 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Kalamandeki kaleci antrenörü yoğun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 36 Kuşadası Spor Kulübü teknik sorumlusu Bülent Ataman'ın 21 Ocak 2023 tarihinde oynanan Kuşada Spor Marmoni Alanya Kestel Spor TLF 3. Lig 2. Grup müsabakasında ifraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3. 0-0-0 Türk Lirası Para Cezası ile cezalandırılmasına Aynı müsabakada Kuşadası Spor Kulübü Teknik Sorumlusu Bülent Ataman'ın İhraç sonrası müsabaka hakemine yönelik fili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 36.5 C, 41 bit C, 35.4 maddeleri uyarınca ve FDT'nin 10 2. Maddesinin uygulanması suretiyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 4.0.0 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Kuşadası Spor Kulübü sporcusu Murat Çaydemir'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir resmi müsabakadan men ve 3000 0 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Kuşadası Spor Kulübü sporcusu Ali Öztürk'ün rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle iki resmi müsabakadan men ve 3000 0 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Kuşadası Spor Kulübü antrenörü Ufuk Ateşin müsabaka hakemine yönelik sporcumenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 37. Artvin Hopaspor Kulübünün 22 Ocak 2023 tarihinde oynanan Artvin hopaspor Spor futbol kulübü TLF 3. Lig 3. Grup müsabakasında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 38 Osmaniyespor FK'nın 22 Ocak 2023 tarihinde oynanan Artvin Hopaspor Osmaniyespor Futbol Kulübü TLF 3. Lig 3. Grup müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 600 TL para cezası cezalandırılmasına Ayrıca 3 -0 -0 -0, Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına 39 Büyükçekmece Tepecik Spor AŞ'nin 21 Ocak 2023 tarihinde oynanan Büyükçekmece Tepecik Spor AŞ Merk Hürür Holding Erbağ Spor TK'nin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4 0 0, -0. Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada büyük Tepecik Spor AŞ'nin taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 0-0-0 para cezası ile cezalandırılmasına. KÖK VF'ler 09 Spor Sporcusu İsa Kurt'un 22 Ocak 2023 tarihinde Kepez Hasan Doğan Stad'ında oynanan Kepez Belediye. Spor VF'ler 09 Spor FK TLF 3. Lig 3. Grup müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35.4 maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle bir resmi müsabakadan Mende 1.000-0.0'a cezası ile cezalandırılmasına. Töplüğün Nide Anadolu FK'nin 22 Ocak 2023 tarihinde Nide Ömer Nide Anadolu Fkaset İl Özel İdaresi Spor T.L.F. 3. Lig 3. Grup müsabakasında akreditasyon sorumlularının müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanamamasından dolayı tarihinde 0-0 Türk Lirası para cezalandırılması. Karar verilmiştir. Avukat Mehmet Sağlam. EFDK Başkanı. Samsun'la bıçaklı kavga meydana geldi. Bir kişi öldü. Üç kişi yaralandı. Samsun'la bıçaklı kavga. Bir, ölü, Bir kişi öldü. Üç kişi yaralandı. Detaylar haberimizde. Samsun'da bıçaklı kavga. Bir ölü, üç yaralı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Alınan bilgiye göre E G Serdar Erkol 25 TGVT G, G Çarşamba adliyesine giderek aralarında husumet bulunan M S A Ç YGVT'den şikayetçi oldu. Adliyeden çıktıktan sonra Orta Mahalle Semerciler yokuşunda karşılaşan iki grup arasında kavga çıktı. Bu sırada olay yerinden geçen Diktiği Dik Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Ekrem Aydın olaya müdahale etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, bıçakla ve dart sonucu yaralanan Erkol, S, E, TGVM ve M, M, Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Erkol, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. TGVM DNA'nın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Fotoğraf, Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir. Tarihk haber.com'a haber ver. Haber. Ülkenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber istediğimiz zaman Tarihk bekleriz. Sistemize yer alan reklamlara tıklayarak bizleri destekleyebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzulu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar, diyelim. Hoşçakalın.